Arkadaşlar yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün arkadaşlar A101'den alışveriş edeceğiz ve A101'den farklı bir aburcubur alacağız. İnşallah eğlenceli bir video olur. Aburcuburlar deneyeceğiz. Bu videoyu beğenseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İstersen uzatmam çünkü geçerim. A few moments later. Evet arkadaşlar şu A101'cедik ve A101'de aburcubur alacağız. Evet aburcubur. Başlayalım. Evet arkadaşım şu an... Dök al A bu durur. Şimdi bundan alalım. Şimdi bundan. Sonra... Şimdi... Şundan alalım bir tane. Şundan alalım. Şimdi bundan alalım. Şimdi bundan alalım. Bu farklı bir şeye benziyor. Ondan sonra... Işte,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 Bu da var çocuk. şu an... Böyle bir şey bir Başka. E, başka. Sen de kıyaksı var. Az baharlı. Bence sevcek. başka bir şey yok sevcek burada. devam edelim. Evet. Çok tatlı ama ya. Bunlar da koyalım. Evet arkadaşlar şimdi çocukluğumuzun tabi toy box'un Bu ne? Cosplay box. Bu da bir şey. Bundan bir alalım. Başka? A few moments later. Evet arkadaşlar, şimdi ise eve geldik ve A101'den aldığımız eşyaları denemeye geçiyoruz. Hadi. Evet arkadaşlar, 20 TL'lik alışverişimizde aldığımız şeyleri denemeye başlıyoruz. Şunları şöyle bir kenara çeşelim ve başlayalım. <gülüyor> evet, ilk önce neyimiz var? İlk önce bir Shakespeare. Shakespeare. Şöyle göstereyim şöyle bir tatlımız var çikolata Muzlu çikolata bir Tadına bakalım önce nasıl bir Tadı nasılmış bakalım oo, oo. Güzel bir kopya Banan Ve güzel Tabi güzel Şöyle güzelce poşetini açalım Ve bakalım tadı nasılmış Hmm Güzelmiş. Güzel. Kamera arkası arada. Kamera arkasında da denesinler. De. Nasıl da tatlı güzel miydi? Hı, o zaman tipe ne geçelim? Şimdi şöyle bir çikolatamız var. 4 kat. Evet, bu tadı nasıl bakalım? <gülüyor> tadını bir <bildiğin miydim>? oh. <gülüyor> hmm. Kokusu arkadaşlar çok eksik kakao tadı var. Çok acı gibi. Heh, <gülüyor> Taş gibi. Donmuş. Hop, al. İşleceğiz. Oo. Donmuş, donmuş pozisyon. A few moments later. Arkadaşlar buna tadı güzel. Kakao biraz fazla ama tadı güzel. Buna 10 üzerinden puanım 4. 4 verdim. Bu diğer çiğ şey, <gülüyor> muzlarda 10 üzerinden puanım 6. Çünkü çok güzeldi tadı. Şöyle bu ne? Yok. bun ne? Bunun ne? Bunun tadına bakalım. Bebeto Pizza Cola. değişik bir adı var. Jel bon Deneyelim dede portakola. Oo kola varmış. Bunu Şöyle arkadaşlar kola var <gülüyor> göstereyim. Baya bir kola tadı kokusu var. Şimdi şunun şu an tadına bir bakalım böyle. Hmm. <gülüyor> Jelibon ama Eksi tadlı biraz ekşi. Kamera arkası mesajları geliyor. Kolağını da deneyelim Basbaya bir bu. Hmm. Kola çok sert Sakızdan da pis Şu an parçalanmıyor ağzımda Buna arkadaşlar on üzerinden puanım 2 Çünkü beğenmedim adi bir jelibon gibi Hiçbir farkı falan yok. Sırada şöyle bir çikolata var. Shakespeare. Shakespeare'in akrabalarından herhalde. Ne kadar komik. <gülüyor> şöyle, <gülüyor> sade bir çikolata. İçerisinde beyaz bir karamelli var. Görüşüyor mu? Beyaz karamelli var. Bu beğendim buna 10 üzerinden puanın 5 Çünkü güzel Daha sonra neler deneyelim Şurada şöyle farklı bir şey var Bu ne bunun ismi ne? Yupo Choco Joli Choco Jelo Böyle bir küçük bir tatlı var Sanırım bu neydi? Ülker Yeni Yupo börtlen aromalı Böğürtlen aromalıymış Tadına bir bakalım bu nasıl <gülüyor> Allah <gülüyor> sığdımdır vay canına vay canına, vay canına. <gülüyor> aa farklı bir çikolatası varmış böyle bu tarz bir çikolata <gülüyor> hımm bu farklı bir şey şey böyle böğürceğini ama Tadı çok güzel gerçekten çok güzel Böyle şey tadı benden nasıl söyleyeyim Bilemedim şimdi Ama baya tadı güzel bu Buna 10 üzerinden puanım 6 Evet 10 üzerinden 6 Öyle farklı bir şey Farklı bir şey neyi dinleyeyim? Bir çikolatamız var Papita kapita. Kapitan deneyelim. Bakalım bu tadından sonmuş. <gülüyor> Açsamıyım. Açamıyorum. Açamıyorum. Bu da şey şey gibi bu. Hani bu şey gibi böyle çikolatalı oluyor da kadar böyle açayım. Üstü beyazlı, benekli çikolata böyle. Arkası böyle çubuk. hımm yani normal bir çikolata tadı ıı, güzel, içindeki karamelli güzel onun altında biraz bir beyaz karameli var yani tadı güzel süper olmasa da güzel onu da buraya koyalım daha sonra 10 üzerinden puanım 5 ona Daha sonra burada nelerimiz var Burada Şöyle bir çekimiz var Bu da çekspirinmiş Farklı bir tatlısı Böyle tatlı Bakalım bu Tadı nasılmış Atılmıyor O Bu ıslak çekçi gibi Böyle güzel ıslak çek gibi Siyah İnşallah güzeldi 4. Hmm. Yani normal tadıyor. Ee, çek evde pişme gibi yani normal. Şimdi maalesef çikolata süflan yok. Sade. Buna on üzerinden puanım 4. Normal. Ondan sonra burada arkadaşlar Torku'nun Choco Fest böyle bir tatlısı var. Bu neredeymiş? Çilekliymiş. Bunun tadına bakalım. <gülüyor> Torku çikolata. Nasıl? Niye? Nasıl? Yapma. Böyle normal çikolata üzerinde Torku yazıyor böyle. Karakarın tadı. Tadı gerçekten çok güzelmiş bunun. Buna puanım 10 üzerinden 8. Gerçekten bunun tadı çok güzel. Ve farklı bir şöyle söyleyeyim çikolata. Gerçekten farklı. Ben ilk defa böyle bir şey çikolataydım. Çok beğendim, çok güzel. Ee, Yeni Shakespeare'miş bu da. Donut. Böyle bir yumruk ismini unuttum. Böyle bir çikolatamız var. Vay, kardaldı. Aa, biz ne çikolata varmış böyle. Hmm. Tadı güzelmiş. ama normal yani, sade bir çikolata. Üzeri sadece bir şöyle bir çikolata tabi. Hmm. Arkadaşlar buna puanım 10 üzerinden kaç? Kaç olsun? 5 5 oldu ya da 6 6 puanım 10 üzerinden 6 Yani normal öyle süper bir Tatlı çikolata yok Evet arkadaşlar Bu aldığımız bütün ürünle A101 ve yalnız A101'e Mahsus ve şimdi şöyle Bir Aistimiz var Bir ICT bu da A101'e Mahsus yani A101'in şahsi ürünleri Allah. Ah, oh, bak <gülüyor> Şimdi de bunu. A few moments later. Gerçekten çok güzelmiş, ice. Güzel, normal. 10 üzerinden puanım altı. Evet arkadaşlar, on üzerinden puanım altı, çok güzel. Burda ne var? ülçe çok çok o milk böyle bir çikolata var. Bakalım. Hmm. Bunun tadı arkadaşlar çok şey normal yani e, karamelin içerisinde çok yapışkan ve ağza çok yapışıyor. O kadar da iyi değil. Beğenmedim. fanım için ve sırada Çito. Çito toneli. Çito fıstıklı. Şimdi bomba'da bakalım. Çito fıstıklı. Hmm, normal. Hmm. Yani güzel. Normal Çito ama güzel tadı. Buna puanım 10 üzerinden 10 üzerinden Kaç olsun Bilmiyorum üzerinden 7 olsun Al iyi bak 10 üzerinden puanım 7 Soda al Tazı nasıl? Hmm, güzel Peki sıradayız ücünümüz bu ne? Bu... Bu ne lan? Krol karamelli Bu da şöyle göstereyim Farklı bir çikolata evet. Allah Hımm Arkadaşa bunun tadı da güzel ama Bu şey gibi içerisinde çıtır çıtır olan Ne diyorlardı bunu unuttum ee, İçerisinde ee, bisküvi var Kıtır kıtır Yani güzel üzerinde normal çikolatalı bir bisküvi Buna puanım 10 üzerinden kaç olsun 10 üzerinden 4 Puanım 10 üzerinden 4 O kadar da süper tadı yok Evet arkadaşlar <gülüyor> Sırlarda çitos var Söz diyemedim çitos avantajlı paket paketi açılmıyor annesne direkt labire labire dönün papa dön neredeyim lan bu nasıl yapışır da açıldı ikisi de aynı mı dur bakayım dur bakayım evet ücretli tamam kamera ka arkası Kamera arkasında da alamalar var. Hmm. Nice. Gerçekten çok güzel. Ha. Buna 10 üzerinden puanım arkadaşlar yedim. 10 üzerinden puanım yedi. Sırada arkadaşlar krax patlayan lezzet. acı baharatlıymış. Şöyle. Öldüm. Bu kadar tatlı var bu da öldüm Açalım bunu. Oo! Oo arkadaşlar kokusu çok güzel ama biraz acı, sıcak. Şu çik üstü baharatlı. Gözcüm. Üstü baharatlı. Çok acı. Çok acı. Öy. Öy. Arkadaşlar, felci acı var. Hmm. Hmm. Hmm. çok acı. Evet, şimdi sırada aycemizi bitirdik. Şimdi sırada gazoz var, Fısh'a gazoz. Bunu nasıl açalım. Evet arkadaşlar, şimdi sırada freşe gazozumuz var. Bunu da tadına bakalım. <gülüyor> Acayip ses çıkıyor. O çok güzel kokusu var. Mükemmel. Fevkalade, fevkalade. <gülüyor> Döverim bunu. Acet diye ben. Oh, bu ne lan? Bu ne? Yeah. <gülüyor> arkadaşlar, şey tadı var. Ne tadı var? Feci bir gazoz, gazlı. Adı üstünde gazoz gazlı, çok gazlı benim ilk defa içtim ben bunu ama çok kazlı çok kazlı hmm. <gülüyor> arkadaşlar böyle talip edemem ama feci bir tadı var kötü değil iyi de değil normal ama şey gibi mesela çok ama çok kazlı bir su öyle sadece içinde azmaz limon tadı var öyle söyleyeyim yani öyle bir tadı var. Başka bir tadı falan yok. Evet sonda aldığımız toy box gibi kreze box Bakın içinde ne çıktı? 2 gel. Oha. 2 gel. <gülüyor> <iki, yet>. Oha. 10 <gülüyor> <gülüyor> Bu var. oradan, oradan evet. düştü Videomuz bu şekildeydi. Eğer ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şurada da zibidlardı, teşekkür ederim. Burada da zibidlardı. Oy Mesaj gelsin